Verilen kümelerdeki sayıların açıklık ve orta açıklık değerlerini bulalım. Açıklık kavramı genel olarak bize sayıların birbirinden ne kadar uzak olduğunu söylüyor. Ve buna hesaplamanın yolu çok basit. Sayılar arasından en büyük sayı ile en küçük sayının farkını almak. Eğer bu sayıların en büyüğüne bakacak olursak, hangisi 94 değil mi? Evet, 94 buradaki bütün sayılardan daha büyük. Yani bu elimizdeki en büyük sayı. Ve bu sayıdan elimizdeki en küçük sayıyı çıkarmak istiyoruz. Ve kümemizdeki en küçük sayı da hemen şuradaki 65. Bunu da yeşille yuvarlak içine alalım. Yani 94'ten 65'i çıkaracağız. Ve bu da, bu da ne eder? 95 eksi 65 olsaydı cevap 30 olurdu ama 95 değil. 94, 95'ten bir eksik olduğu için cevap yani sonuçta 30'dan bir eksik olur ve 29 olur. Yani bu sayı büyüdükçe sayıların arasındaki mesafe artıyor. En büyük ve en küçük sayı arasındaki mesafe büyükse açıklık büyük oluyor. Ve eğer bu değer küçükse açıklık değeri daha küçük oluyor tabiatıyla. Evet bu söylediğimde açıklık olmuş oluyor. Orta açıklık ise merkezi eyleme bulmanın bir yolu. Yani orta açıklıkta yaptığımız en büyük sayıyla en küçük sayının ortalamasını almak. Şurada sayıların farklarını almıştık. Ortalama açıklık içinse ortalamalarını almamız gerekiyor. 94 artı 65 bölü 2. Peki bunun cevabı ne olur? 90 artı 60 olsa 150 eder. 150 artı 4 artı 5. Bu da 159. 159 bölü 2. O da eşittir. 150 bölü 2, 75 eder. 9 bölü 2 de 4,5 ediyor. O zaman 75 artı 4,5, 79,5 eder. Bu yöntem bu sayıların ortasını düşünmenin bir yolu. Bir başka yol ise buradaki her şeyin aritmetik ortalamasını almak. Ayrıca ortanca değere ve moda da bakabiliriz.